Üçer otogaz mühendisliği herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel Grandland X. Evet, ee, baktığınız zaman şu anda belki de iki ya da üçüncü Türkiye'deki dönüşüm diyebilirim bu araç için. Yine bir motor teknolojisi Opel grubunda yeni çıkan direkt enjeksiyonlu 1.2 130 beygiri gücünde. Direk enjeksiyonlu ee, Opel ve Peugeot grubunda, Struyen grubunda 2021'den sonra tercih edilecek yeni nesil direk engeksiyonlu motor teknolojisi arkadaşlar. Evet yine e, araç yeni ve uyguladığımız kit de yine en son zamanların yine en iddialı kitlerinden e, Cangaz'ın master direkt kitimiz arkadaşlar. Bu aracımızda Cangaz master direkt montajını tamamladık. E, daha önceden RG'leri bu arac üstünde yapılmıştı ve gerçekten çok çok da başarılı sonuçlar elde etti e, Cangaz ekibi. Ortalamada 100 litrede bir 1.5 litre gibi e, çok çok düşük bir benzin tüketimine sahip olacak bu araç ve herhangi bir performans kaybı vesaire söz konusu olmayacak. E, yerli bir ürün, yerli ve milli bir ürünümüz. E, geçtiği anlamda RG'si uzun aylardır yani uzun zamandır argesi devam eden bir ürün ve artık e, herhangi bir sıkıntı problem olmadığını e, can gaz mühendisleri arkadaşlarımız okeyledi ve gönül rahatlığıyla artık 1-2-130 beygir Opel grubu. Araçlarımıza bu Cangaz Master ürünümüzü tercih edebiliyoruz arkadaşlar. Yine bu motorla alakalı alternatif markalarımız da yine var. Fakat e, bu aracımızda Cangaz'ın Master Direkt ürünümüzü tercih ettik. Ve çok çok da başarılı bir montaj oldu. Ortalama aşağı yukarı bir 7 saatlik bir e, kaliteli bir montaj sonrasında. Montajımız bitti. E, misafirimiz de sağ olsun bizi Sakarya'dan tercih etti. E, Şehir dışından geldi. E, montajı tamamladık. Ortalama aşağı yukarı bir saat kadar sonra da aracın tüm yol ayarlarını, yoldaki kalibrasyonlarını tamamladıktan sonra en son aferin ayarımızla beraber aracımızı buradan e, gönül rahatlığıyla yolcu edeceğiz. Dediğim gibi e, Opel grubu 1.2 130 beygirlik bir yeni nesil direk enjeksiyon araç ve Cangaz Master direkli %45'e varan yakıt tasarrufuyla yollarda olacak. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.